Merhaba arkadaşlar, ben HMZ. Bugün serpente Feritac'ın kullandığı modu göstereceğim. Feritac'ın kullandığı süper mod bu videoda asal bir veremedim. Çünkü bu mod çok isteniyor, yani çok seviliyor. Bu yüzden ben de çekeyim dedim. Ben de modu var, şanlık, şanlık diyorum. Yani ne diyeyim, her zaman olmuş. Şimdi açalım bu oyunu. Ve açtık. Ve önce biz burada heroşlerimiz var. Hero Oster ve burda daha var. Şimdi bu modun adını ben size verebilir misin? İsteyenler olacak. As ama mod paketini ben asladığımda vereceğim. Bütün modları. Bir de burada bir mod daha var. Bu modu ben pek anlamadım. Ama bence şey, ben pek bilmiyorum. Bunu da indirdim. Ararken hepsini indirdim zaten. Yani bu yüzden bunu da buldum. Hepsi. Bir paynak paketini al vereceğim. Şimdi da Alıyoruz. Ben tam bilmiyorum ama yapacak. Mesela şişem Bunu da veriyorum. Hero, stone. Ben evet. takmaya çalışıyorum. Bir yere vesselar. Böyle bir şey bakın bu da iyi şey. Şimdi ben bunları bir sileyim. Gömde. Şimdi ilk olarak kanıt göstermem. Değil mi? İnanmayacaksınız ama kanıt var. Kanıt varsa oyun vardır. Şimdi sonlara bakalım. Bunları bir giyelim. Biz. Giyelim. Hemen giyiyorum. Giydim. Örümcek güçlerim yok sanırım. Şimdi ben bu örümcek güçleri için şuradan bu kıyıp kore var. Buna çıkmışsınız. Burada bayağı boş. Böyle bir izlektan var, izlektanlardan Spiderman'ı ne bulalım? Spiderman burada. Spiderman'ı seçip elimizi alıyoruz, yanıma bir sıfırda yapıyoruz. Takıyoruz, sen böyle yapıp bırakın. Artık önümüzdeki adamsınız. Şimdi böyle Spiderman eşyaları geliyor böyle. Seller ve psikiyonik. Bakın tek aksiyon. Ne dedi ne dedi dedi şey blook. Ben ne şimdi? Bakın ne kadar Şimdi özellikleri alsam ne olur? Çok fena şeyler olur. Ben. Hemen bir gidelim bir kıralımız. bulalım yani Spider-Man mod. Hatırladınız mı? Ferit dedim modu. Ben sonra Alex'i mi? O zaman biraz aksiyon düşüktü. E ee, Fate dediğim böyle oldu. Tak diye? Şimdi bak Bakın, tam vurulacaksınız ya. Vur. Şimdi anlatacağım. Tam gidiyorsun size saldıracak ya, saldıranlara böyle bakabiliyorsunuz. Ben gitmek anlamadım ama yapıyor öyle bir şey. Ben nasıl açacağım şimdi? Hee bu da böyle açıyor. Bakalım bu da böyle açıyor. Açmamda böyle oluyor. O zaman V'yi aç. Şimdi tırmanayım mı? Tırmanmayı kapatsam zaten yine tırmanabilir miyim? Merak ettim. V'den dolayı olmuyor. Bir dakika V kapattım da zıplıyor benim karakterim. Şimdi C'ye tıklasam. Şuna bak be. Uuuu. Bana bak yukarı çıkıyor. Şuna bak be. iyi mi aldım? Şimdi sırada en iyisi var. Thor. Şimdi ben unutmadan bu an Spider-Man'ı çıkarmak istiyorum. Ben onu da göstereyim. Herkese göstereyim. Önce bir şeylere bakalım gerek. Merak. Tensiyem var. Ben onu istemiyorum. Tamam. Bunlar gelip bu özellikler geliyor sesini. Bu da isparlum özellikleri. En yani şanlık ben bunu bulamadım yani. Tamamını bulamadım tabii ki de. En son şırımı ben ne bilmiyorum. En son şırımı ise ben ne bilmem. En son şırımı ben. ben belki bulursam indireceğim. A bak. İcatlar yine kesindeler bunu. Bana ne veriyorsun ya bunu neden görürsün Şimdi özelliğini çıkarıyorum Bunu yaparsınız aha özelliğiniz Kalman koştumda çıkarın tam oldu Tamam hiç özelliğiniz yok Şimdi ben bunun için öldürmek için özelliğini almam gerek ama Şimdi ben onu fena döverim ki Yani ne var ki Böyle bir şey yapıyorsunuz böyle de yapabiliyorsunuz Eee gerek o Tamam develim o zaman. Gel lan sen kime çarık şaşın Kime karık şaşın lan Tamam böyle bir de, e, en iyisi kıyafetlerin özelliği de geliyor. Yani kıyafetin özelliği de açısından bir çekip ben bu evden merak ettim nasıl? Bu ne lan? Yani bu, bunlar böyle çıkabiliyor arkadaşlar Oğlum bunu neden koydun? Bilgisayar gibi yapmışsın. Bilgisayar değil. Bunun için de video mod koşarız daha iyi bence için. ama Bak istemeyenler de olurdu ya. Arayıp senin için yapmadım alış bir spiderman olalım değil mi? Şimdi bir de yemek almam gerekiyor. Açım. Mesin. Mesinden ne seçmediğine göre altın yiyor. Altın elma diyordum. Bu neydi? Şimdi inecek diyorsun. Spiderman, Spiderman, Spiderman. This is useless. This Ben pek okuyamıyorum. Special soldier. Creepoid buydu herhalde. Tanrı moduydu. Şimdi ben bu ne? Nezaketim ben anlamıyorum ama farklı isimleri var tabii ki de yapmışlar. Neden farklı isim kardı? Toriyas saydım direkt. Direktöriyas saydım da yani. Bakın burada bir de eşyalar var. Eşyalar da güzel. Benim saniyen bitmişim burada. Tam bitmiş. Ona bakayım. Modu aslanla nikel veriyorum. Bak. İndir. Çok efsane. Mod paketi yapacağım. Diye. Mod paketi olsun. 3 dakika kalmış. 3 dakika şimdi bitti. Yani benimki 10 dakika olabiliyor. O yüzden ben kapatıyorum. Hadi bay bay. Ee, diğer videomuzda ben başka modları da araştırıyorum. Belki biliyorum. Neyse hadi bay bay. Mod bak Linke tıklayıp mod paketini indirer. Hadi bay.